Arkadaşlar Merhaba Bugün Promos tabanlı bir harita kombinasyonu tanıtacağım size Haritamız çok fazla karmaşık değil oldukça kolay bir araya getirebileceğiniz haritalardan oluşuyor Dediğim gibi Promos tabanlı, Promos'a bağlı bazı haritalar var içinde Onun dışında diğer harita kombinasyonlarında kullanabileceğiniz birkaç küçük harita var ama e, oldukça büyük bir harita, çok fazla rotaya sahip olacaksınız ve çok da uzun rotalar bulabilirsiniz bunda. Şimdi haritamız bu arkadaşlar. Haritada tek eksiğimiz e, Kazakistan. Kazakistan maalesef 1.39 sürümünde e, ve promos çalışmıyor. ProMods'u olmazsa çalıştırabilirsiniz ve promosu kombinasyonlarda Kazakistan çalışmıyor maalesef. Şimdi haritamızda neler var? Orta Doğu eklentisi var ProMods'un. Rodos adası var şurada. Türkiye haritamız var. Güney bölgesi var. Ro Extended var. Rus Map var. Polant Rebuild var. Bu Poland Rebuild'in yanı sıra yine Polonya'da küçük bir bölgeyi değiştiren bir e, harita var. Ufak bir harita parçası. Litvanya var. St. Petersburg genişletmesi var. Rus map yapımcıları tarafından hazırlanmış bir e, genişletme bu. Med map var. İtalya'da küçük bir bölge ekliyor. Ve e, Pro Mods'umuz var. Haritamız bu. Şimdi haritamızda rotalara da bir bakalım, şöyle yukarıdan aşağı bir dolaşalım. Gerçi ben bu kontrolleri yaptım ama sizin de görmeniz için bir kez daha yapacağım. Şimdi önce şunu bir silelim de tekrar yapalım. Derodosa yük alalım oradan, oradan da İtalya'ya geçelim. Buradan da İrlandayı yapalım. Evet arkadaşlar, şu anda bağlantılarda herhangi bir sorun görünmüyor. Dediğim gibi kontrol ettim aslında da, birkaç yerde gittim kamyonla, bir yaklaşık bin kilometre kadar bir yol yaptım çeşitli yerlerde. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım ama e, bu hiçbir sorunla karşılaşılmayacağı anlamına da gelmiyor. Kargo pazarımıza bakalım bir de. Kargo pazarı da düzgün çalışıyor. Dediğim gibi kontrol ettim. Onda da herhangi bir sorun yok. Çok uzun rotalar bulabileceğiniz bir kombinasyon. Tabi bir de bu Kazakistan olsaydı çok iyi olacaktı ama maalesef sorun çıkartıyor. O yüzden onu ekleyemedim. Yani biraz zorlasak belki çalışır ama birçok insanın da sorun yaşaması anlamına gelir. Ben de sorun çıkmasını istemiyorum. Herkes kolayca kurup kullanabilsin. Şimdi arkadaşlar bir de mod düzenimize bakalım. En alttan başlayalım yine. Rodos adası bahsettim o küçük ada bu. Güney bölgesi haritası üç tane dosyadan oluşuyor arkadaşlar. Def Map Model 1, Model 2. Bu da dördüncü dosya. Güney bölgesi için İngilizce dil dosyası, İngilizce şehir isimleri ekliyor. Promosunuz yedi tane promos dosyaları. Def Map Model 1, Model 2, Model 3, Medya ve Access paketleri olmak üzere toplam yedi tane dosyadan oluşuyor. Promos Zaten herkes buna aşinadır. Poland Rebuild 4 dosyadan oluşuyor. Dev, Map, Model ve Asset dosyaları. Promosyon hemen üstüne getireceksiniz bunu. Bu Poland Rebuild için Spesial Transport DLG'lerine sahip olanlar için bir eklenti. Yani eğer Spesial Transport DLG'niz varsa bunu kullanacaksınız. Yoksa bunu kullanmayacaksınız. Bu e, Polignova Polska Polonya'da küçük bir bölge ekliyor. Yalnız bu hem Polantrebuild hem de Promos'a bağımlı bir harita. Yani her ikisi de olursa ancak kullanabilirsiniz. Polantrebuild'i kullanmazsanız bunu kullanamazsınız. Ya da Promos olmayan herhangi bir kombinasyonda bunu kullanamazsınız. Onu söyleyeyim. Promos'un Orta Doğu eklentisi. Promosla Rodos arasında terbot bağlantısı sağlayan bir dosya bu bu Litvanya'ya küçük bir bölge ekliyor arkadaşlar. Bu da İsrail ile Lübnan arasında açık sınır dosyası. Eğer bu dosya olmazsa İsrail ile Lübnan arasında sınır geçişi yapamazsınız. Çünkü sınırlar e, kapalı. Yani gerçek hayatta kapalı olduğu için oyunda da kapalı. Oradaki siyasi e, şeylere bağlı kalmışlar promos yapımcıları. Ancak bu bir oyun. Sonuçta e, çok uzun yolda ulaşmaktansa bu açık sınırı kullanıp Orta Doğu'da serbestçe dolaşabilirsiniz. Rusmap'ın 4 tane dosyası var. 2.31 sürüm 1.39 için güncellendi. Dev, Map, Model ve Model 2 dosyaları. Bu Peter for Rusmap Petersburg genişlemesi. Rusmap yapımcıları tarafından hazırlanan. Türkiye haritası. Bu da henüz 1.39 için güncellenmedi ama çalışıyor. Türkiye haritasıyla Ortadoğu Orta Doğu arasında bir yol bağlantısı. Türkiye haritasıyla e, güney bölgesi arasında bir yol bağlantısı. Güney bölgesi için bir fix dosyası. Bu az önce bahsetmiştim. 139 için e, güncellenmedi henüz güney bölgesi. Bu dosyayı kullanmazsanız sorun yaşarsınız. Bu dosya oradaki birtakım hataları gideren, aynı zamanda tabelalardaki o Kiril alfabesiyle ilgili sorunları gideren bir fix dosyası. RoX'ten dediğin 2.8 sürümü bu. 4 dosyadır. IDF map model prefab ve Asset dosyaları bunların yerine promos 2.5 kullanmak isterseniz onları da kullanabilirsiniz ROEX PROMOT RUSMAP ve polant rebuild arasında yol bağlantısı arkadaşlar bu ROEX standard 2.8'de kullansanız 2.5'da kullansanız bunu kullanmanız gerekiyor yani en azından bu kombinasyonda bunu kullanmanız gerekiyor bu ROEX Extended 2.8 için Güney bölgesiyle yol bağlantısı kuruyor. Yalnız bu Ro Extended 2.5 kullanırsanız bunu kullanmayacaksınız. Aklınızda bulunsun. Bu sadece 2.8 için. Ro Extended için İngilizce şehir isimleri hem 2.5 sürümü hem de 2.8 sürümü için kullanmanız gerekiyor bunu. Medmap İtalya'daki küçük bölgeye ekleyen harita. Bu da Medmap'la Rodos arasında feribot bağlantısı sağlayan bir mod şimdi arkadaşlar bütün ıı, haritalarımız bu kadar gördüğünüz gibi oldukça basit fazla karmaşık olmayan bir kombinasyon şöyle yukarıdan aşağı bir kere daha geçelim de siz kombinasyonu yaparken videoyu takip etmek kolay olsun diye Çünkü konuşan konuşurken oldukça zaman alıcı oluyor o iş şöyle hızlıca bir geçelim Evet bunlar bu kadar. Şimdi iki tane daha dosya var. Onları da göstereyim hemen. Bir tanesi e, harita zemin dosyası. Bunun yeni sürümünün bağlantısını paylaşacağım sizinle. Haritaya zemin eklemek isteyenler için. Bu da rota danışmanını ekranın üstüne taşıyan bir mod. Biliyorsunuz rota danışmanı ETS2'de ve ATS'de sağ alt köşede bir dörtgen içinde. Bu onu kaldırıp sadece sayfanın üstüne, ekranın üstüne bir satır olarak rota danışmanlığı ekliyor arkadaşlar. Haritamız bu. Bugünkü videoda bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşçakalın.